Alpin ve Berk geçtiğimiz hafta ev işi yaptılar ve karşılığında 50 lira kazandılar. Evet, çok güzel para yapmışlar. Hafta sonu şimdi yesinler. Bunun altını çizdik. Beraber 50 lira kazandılar. Alpin Berk'ten 10 lira daha fazla kazandı. Hemen bunun da altını çizelim. Alpin Berk'ten 10 lira daha fazla kazandı. Her birinin kazandığı miktarları şimdi hesaplayınız. Doğrudan çözebiliriz bu problemi ama sormak istedikleri sanki bana daha farklı bir şeymiş gibi görünüyor. Eğer grafiği kullanarak çözecek olursak, hangi yolu kullanmak acaba daha mantıklı olurdu? Soruyu çözmemiz istenmiyor. Sadece bu soruyu çözmek için, hangi yolun kullanılmasının daha mantıklı olduğunu bulmamız isteniyor. İlk şıkta, mavi doğru için bir denklem oluşturulmalı diyor. Grafiğe bakarsak, bu denklemin zaten verildiğini görüyoruz. Mavi doğru, Alpi'nin Berk'ten 10 lira daha fazla kazandığını gösteriyor. Biraz küçük yazılmış ama dikkatli bakınca anlaşılıyor. Alpin, Berk'ten 10 lira fazla kazanmış bilgisi verilmiş. Eğer buraya Berk'in kazandığı miktar için, B buraya da Alpin'in kazandığı miktar için A dersek, A ekseni dersek, denklem, Alpin'in 10 lira daha fazla kazandığını söylüyor. Buradaki doğrunun denklemi bu olur. Bu tek başına ne kadar kazandıkları konusunda bize yardımcı olmaz. Tek başına bu problemin çözülmesine de yardımcı olmaz. Kırmızı doğrunun y kesenini bulalım. O zaman kırmızı doğruya bakalım. Kırmızı doğru, c, Alpin ve Berkin toplam kazançları 50 lira. Buradaki bilgi. Denklem, Alpin artı Berkin kazancı eşittir 50 lira. y kesenini bulmak istersek yalnızca 50 olur. Bu bilgi, a ve b'yi çözüp, her birinin kazançlarının ne kadar olduğunu bulmak konusunda yardımcı olmuyor. Kesen noktanın doğruları. İlginç, çünkü kesim noktası gösteriyor ki, burayı kalın çiziyorum, turuncu ve eflatun gibi bir öt evet, renkle, buradaki kesim noktası, iki denklem içinde doğru olan a ve b değerleri verir. Eğer iki denklemde de sağlıyorsa, iki sınırlamayı karşılayacak. Bu grafiğe göz atarsak, a'nın 30'a b'nin 20 eşit olduğunu görüyoruz. Evet, bu iki sayı arasında ilişki kurarsak, zaten toplamda 50 lira kazandıklarını doğrulamış olduk. Doğru yani. Berk 20 lira almış, Alp 30 lira almış, toplamda 50 lira kazanmışlar ve 30 lira 20 liradan 10 lira daha fazladır. Demek ki doğru. Kesim noktasına bakarsak, Alp'in ve Berk'in ne kadar kazandığını bulabiliriz. Yanıt C olacak. D de yanlış. Çünkü diyor ki, ne kadar kazandıklarını bulamayız. Çünkü doğruda iki nokta var. Bu çok mantıksız. Neyse, cevabımız C.